Değerli izleyenler, Türkiye'nin ana haber bürteliğine karşınızdayız. Böyle deyiz. Ömer Talik Yılmaz'la ana haber, haber bürteli başlıyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda günlüğüne çıkan gelişme listeler için paylaşacağız efendim. Ana haber bültenimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızda şöyle bir taraç olursak değerli dostlar.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 Diğer sosyal medya kanallarımızı birazdan tanıtan efendim. <gülüyor> TCK'nin no ezdelleme türüne göre zeka türleri nelerdir ve özellikleri nelerdir değerli izleyenler. Sosyal medyada dünden bu yana popüler olan bu test TC kimlik numara ezberleme şeklinin zeka türünü belirlediği iddia ediliyor. Peki TC kimlik numara, numara ezberleme türüne göre zeka türlerine değerli detaylar tarih haberi, haberi. Sosyal medyada dünden bu yana popüler olan bu test Türkiye Cumhuriyeti kimlik no ezberleme şeklinin zeka türünü belirlediği iddia ediliyor. Peki Türkiye Cumhuriyeti kimlik no ezberleme türüne göre zeka türleri neler? Türkiye Cumhuriyeti kimlik no ezberleme şeklinin zeka türünü belirlediği haberleri sosyal medyaya da konu oldu. İddiaya göre 11 rakamdan oluşan T, no'yu ezberleme şekliniz hangi zeka türüne sahip olduğunuz hakkında ipucu veriyor. Starda yer alan habere göre kimlik numarasının ezberlenme şekilleri herkese göre farklılık gösteriyor. Bazıları üçer üçer, bazıları ise ikişer ikişer ezberliyor. Kimlik numaralarının ezberlenme şekilleri ise hangi zeka türüne sahip olduğumuzu gösteriyor. Türkiye Cumhuriyeti No Ezberleme şekline göre zeka türü testi. 2-2-2-2-2-1 Dilbilimsel ve Matematiksel Zeka Bu beceri insanda bulunan en üstün, en yaygın zeka türüdür. Sözcükleri ve dili kullanma yeteneğidir. Yazma, sözcüklerin anlamlarını öğrenme, etkili konuşma, sözlük kullanma, bir tartışmayı yönetme, sunu yapma gibi etkinlikler bu zekanın kapsamı içindedir. 2 ö 3 ve 3 ö -3, 3 sosyal ve görsel zeka. Yüksek hayal gücüne sahiptirler. Boşluk ortamlarında bile yolu yön bulabilme becerisine sahiptirler. Resim, heykel gibi alanlarda kendini gösterme eğilimindedirler. Çok güzel resimler yapabilirler. Uzayda bulunan nesnelerin aralarındaki etkileşim ve ilişkiyi anlamlandırabilme becerilerine sahiptirler. Resim yaparak daha etkili öğrenirler. Neredeyse bütün sanatsal faaliyetlerden keyif alırlar. Motif, desen, şekil çizme konularında oldukça iyidirler. Harita kullanarak çok iyi yön bulabilirler. Yol bulma ya da puzzle gibi oyunlardan zevk alırlar. Bir kez gördükleri insanların yüzlerini kolayca hatırlayabilirler. Ziyaret ettikleri yerleri sadece bir kez gitmiş olsalar bile çok kolay anımsayabilirler. 2-3, 2-2-2, naturalist ve kişisel diksel zeka. Dünyadaki varlıkları çok iyi ayırt edebilir. Doğal bir zekiliğe sahiptir. Genelde mantıkları duygularına göre daha baskındır. Hem hayatı hem de kendilerini sorgulayan bir kafaları vardır. Net bir kişiliğe sahip oldukları için belirsizlik onları kötü olarak etkiler. O yüzden her şeyin mantıklı açıklamasını yani bilimsel açıklamasını araştırır. Aynı zamanda yetenekli ve pratik insanlardır. İnsan ilişkilerinde de bir o kadar iyilerdir. Genelde en yeni fikirler bu zeka türüne sahip insanlardan çıkar. Yeniliğe her zaman açıktırlar. Aynı zamanda da çok meraklılardır. Her şeyi bilmek isterler. 2-2-2-2-3 Analitik Zeka Bu zeka tipine sahip birey klasik IQ testlerinde oldukça başarılı olur. Matematik işlemlerini kolaylıkla yapar ya da yeni kuramları çabuk kavrarlar. Mantıksal örüntüleri ne kadar karmaşık olursa olsun çözmenin yolunu bulur. Bilgisayar programlama algoritma ve elektronikteki mantıksal kapılar gibi sistemleri rahatlıkla kavrar ve özgün buluşlar yapabilir. Kesin doğru veya yanlış bilgiler daha tatmin edici bulunur. Satramç, dama gibi oyunlarda başarılıdır. Soyut düşünme becerisi oldukça gelişmiştir. Karar verme kabiliyeti oldukça gelişmiştir. Grafik ve istatistik okuma becerisi gelişmiştir. 3 -ö 3 ve 3 -ö 2 Müzikal ve dil bilimsel zeka Müzikal zekası güçlü olan insanlar kalıpları ritimleri ve sesleri düşünmede iyidirler. Müzik için güçlü bir uyumları vardır ve genellikle müzikal kompozisyon ve performansta başarılıdırlar. Bu zekaya sahip olan insanlar aynı zamanda kendilerini ifade etmede oldukça iyidirler. 3-2-2-2-2-2 sosyal ve müzikal zeka. Yalnızlık onlara göre değildir. Dışa dönük olmaları ile bilinirler. Herhangi bir toplulukta en popüler olan yokluğu hissedilenler onlardır. Genelde günün her saati enerjiktirler. Yüksek ve pozitif enerjileri etraflarındaki insanlara da yansır. Liderlik özellikleri vardır, bulundukları ortamı kolayca etkileri altına alırlar. İletişim kurdukları kişi ya da kişileri iyi anlar ve onları motive edecek unsurları kısa sürede belirleyebilirler. Karşılarındaki hemen herkesi ikna edebilme becerileri gelişmiştir ve 3, 3 2 3 matematiksel ve sosyal zeka matematiksel zekası ön planda olan kişiler Analitik düşünebilme konusunda iyidirler parçaları bir araya getirip sonuç çıkarma tüm dengelin veya tüm evarımım konusunda başarılıdırlar muhakeme yeteneği matematiksel zekanın bir parçasıdır matematiksel zeka kişinin neden sonuç ilişkisi kurabilmesini ve sağlam sorgularla sağlıklı sonuçlar elde etmesini sağlar Okullarda matematiksel zeka hitap eden dersler tıpkı sözel zeka dersleri gibi ağırlıklıdır. Sayısal alanda, sayısal mesleklerde kendilerini kanıtlamış kişilerin matematiksel zekası ön plandadır. 3 2 2 2 2, 2, 2 sosyal ve müzikal zeka. Yalnızlık onlara göre değildir. Dışa dönük olmaları ile bilinirler. <gülüyor>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 Karşılarındaki hemen herkesi ikna edebilme becerileri gelişmiştir. 4-4-3 Sorgulayıcı ve Sportif Zeka Bu zeka türüne sahip olan insanlar her şeyin bir nedeni olduğuna inanır. Bir konu hakkında her şeyi merak edip anında araştırmaya koyulurlar. Neden sonuç ilişkisiyle olayları çözmeye çalışırlar. Kendi bedenlerine önem veren ve ruhlarını besleyen kişilerdir. Duranlığı hiç sevmezler. Hareket halinde olmayı severler. 4 3, 2, 2, 2 kişisel ve sosyal zeka. İçsel zeka, kişinin kendini iyi tanıma ve bunu faydaya dönüştürme becerisiyle ilgilidir. Bu zeka türünü önemli kılan beceri hedef uyumudur. Yani içsel zekası gelişmiş kişiler neler yapabilecekleri konusunda neredeyse kusursuz bir öngörüye sahiptirler.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 haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlaraklaşık bir saat ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Son dakika haber profesyonel futbol disiplin kurulu cezaları açıklandı. Bilan Tino Luis Adriano, Dursun Özbek ve benzeri. Son dakika göre profesyonel futbol disiplin kurulu cezaları açıklandı. Valentino Ziyer, Luis Adriano, Dusan Zubic ve Ferhatci. Profesyonel futbol disiplin kurulu Kayserispor maçında kırmızı kart gören 5 taşı Valentino iki maç men cezası verdi. Ayrıca Luis Adriano da iki maç iki maç ceza alırken Ferhatci spor kulübünde ve Erol Birliği'cikte yapılan açıklamanın nedeniyle toplam 200 bin TL ceza verildi. BFDK Kayseri Spor Maçı'nda kırmızı kart gören Beşiktaşlı Valentin Rossier'e iki maç men cezası verdi. Ayrıca Luis Adriano'da iki maç ceza alırken Fenerbahçe Spor Kulübü'ne ve Erol Bilecik'e yapılan açıklamalar nedeniyle toplam 200 bin Türk Lirası ceza verildi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Beşiktaşlı Oyuncu Rossier'e iki maç Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'de 50 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. BFDK bugün yaptığı toplantı sonrası şu kararları aldı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 26 Ocak 2023 tarih ve 40 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir. 1. yukatel Kayseri Spor Kulübü'nün 22 Ocak 2023 tarihinde oynanan Yükater Kayseri Spor Beşiktaş AŞ Spor Toto Süper Lig müsabakasında taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56 0 0, -0.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 Aynı müsabakada Yukatel Kayseri Spor Kulübü'nün stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 250,000 Türk Lirası para cezası ile cezalandırılmasına. Aynı müsabakada Yukatel Kayseri Spor Kulübü Başkanı Ali Çamlı'nın hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle 39.2 ve 39.3 maddeleri uyarınca 3 ay hak mahrumiyeti ve 200,000 Türk Lirası para cezası ile cezalandırılmasına. Aynı müsabakada Yukatel Kayseri Spor Kulübü görevlisi Çetin Uzununun stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Yukatel Kayseri Spor Kulübü görevlisi Alper Türkmenin stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına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 stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına. Aynı müsabakada Yukatel Kayseri Spor Kulübü görevlisi Murat Korucu'nun, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına. Aynı müsabakada Yükater Kayseri Spor Kulübü görevlisi Güler Erkılıç'ın,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 ...stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına... ...2. Beşiktaş AŞ'nin 22 Ocak 2023 tarihinde oynanan Yükatel Kayserispor Beşiktaş AŞ Spor Total Süperlik müsabakasında... ...taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000 Türk Lirası para cezası ile cezalandırılmasına... Aynı müsabakada Beşiktaş AŞ'nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 7. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 190.000 Türk Lirası para cezası ile cezalandırılmasına BDT'nin 53.3 Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribünü Güney Üst A ve B numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya. Girişimlerinin engellenmesine. Aynı müsabakada Beşiktaş AŞ'nin merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde dördüncü kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 162 500 Türk Lirası para cezası ile cezalandırılmasına aynı müsabakada Beşiktaş AŞ sporcusu Valentin Andrei Henry Rosier'in rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41 bin, A ve 354 4 maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle iki resmi müsabakadan men ve 26 0000 Türk Lirası para cezası ile cezalandırılmasına 3 Kasımpaşa AŞ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 Aynı müsabakada Kasımpaşa AŞ'nin takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 0 Türk Lirası para cezası ile cezalandırılmasına. 4 Medipol-Başakşehir FK'nin 21 Ocak 2023 tarihinde oynanan Kasımpaşa AŞ Medipol-Başakşehir FK Sport Total Süperlik müsabakasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına. DDT'nin 53.3, maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün kale arkası kapalı G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki. Farklarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişimlerinin engellenmesine. 5 Kraport Antalya Spor Kulübü sporcusu Luz Adrano Soğuz Silva'nın 21 Ocak 2023 tarihinde Ali Sami Yen Spor Kompleksinde oynanan Galatasaray AŞ Kraport Tava Antalya Spor Spor Süper Lig Müsabakası'nın...